2023 yılı burç yorumlarıyla birlikteyiz ve siz terazilere özel hazırladığımız Terazi Burcu 2023 yılı burç yorumuna hoş geldiniz. Ben Astrolog Arif Aydın. Bugün size neler anlatacağız? Tabii ki 2023 yılında özellikle yükselen terazileri ilgilendiren konuları anlatacağız. Kanalımızı beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum. Ve ayrıca kanalımızda astroloji eğitimleri dilerseniz de astroloji danışmanlığı almak için bizimle temasa geçebileceğinizi şimdiden sizler için duyurayım. Evet, değerli arkadaşlar, Jüpiter bu yıl 7 ve 8. evlerinizi aydınlatıyor. Jüpiter şans, bolluk, fırsat ve zenginlik gezegeni olduğunu artık duymayan kalmadı. Bu da size bu yıl eş ortaklar, partnerler aracılığıyla geliyor. Yani ilişkiler aracılığıyla geliyor. 18 Temmuz 2023'ten itibaren Ay düğümleri burcunuza geçiş yapıyor. Jüpiter'in koç burcu seyahati 16 Mayıs'a kadar sizin için daha da vurgulu olacak gibi gözüküyor. Çünkü kuzey ay düğümü sizin yedinci evinizde olmuş olacak. Bu ne demek? Bu sizin için çok büyük bir avantaj. Bazı yükselen teraziler için evlilik canları çalacak. Yok işte ben evlenmeyeceğim, yok ben durma böyle bekarlık sultanlık falan demeye fırsat bırakmayabilir bazılarınız için. Çünkü herkesin kendine ait bir doğum haritası var ve doğum haritası potansiyellerinde sizin için ne var arkadaşlar? Bu doğum haritası potansiyellerinde sizin gideceğiniz ya da gidebileceğiniz potansiyellerinize göre bir öngörü yapılıyor. Dolayısıyla burada yaptığımız sadece yükselen teraziye göre bir örnekleme. İşte sizin oradaki gezegenleriniz eğer bir de güzel açılıyorsa sizin için evlilik bu yıl kaçınılmaz olma durumu var. Bu yerleşim kendimizden karşı tarafa diğer bir kişiye gitmenizi gerektiren bir yerleşim olacak zaten. Yani siz zaten sen demeyi iyi bilen bir ee, bursunuz. Ancak sen sen sen sen olmaz. Biraz da ben ben ben diyeceğiz. Ama ne yapacağız? Önemli olan terazilerin uzmanlık alanı. O da ne? Dengede olmak. Dengede kalabilmek. Evet her şeyi dengeye getirmeye çalışırken çok yorulduk değil mi teraziler? Evet arkadaşlar Bu yerleşim kendinizden karşı tarafa diğer kişiye gitmenizi gerektiren bir yerleşim olacak. Karşı tarafa gitmekten kastımız Bazı karakteristik özelliklerinizi değiştirip Karşı tarafa uyum sağlamanız demek Zaten bu konuda uzman olduğunuz için, nabza göre şerbet verdiğiniz için sizi fazla zorlamayabilir. Belki hayatınıza Yeni bir partner gelecek terazi burçları yapısı gereği zaten hayatında bir başkasının olmasını kendini tamamlayan birisine zaten gereksinim duyuyor. Çünkü bu şekilde kendini arkadaşlar daha rahat hissediyor. Çünkü bir başkasıyla birlikte bir şeyler yapmak biz demek terazi burcunun zaten hamurunda olan bir şey. Ve dedik ki kendilerini dengede hissederler zaten bir partnerle olunca. 2023 yılında arkadaşlar Teraziler bu yönden şanslı bir yıl geçirecek, sağlıklı uzun süreli kalıcı ilişkiler kurabilirler ve evlilik yoluna gidebilirler az önce de söylediğimiz gibi. 16 Mayıs'tan sonra ise ev, 8. eviniz ki 8. ev çok önemli bir ev. Jüpiter maddi konular, ortak kazançlar, miraslar, uluslararası ilişkiler, yabancı ortaklıklar gibi konularda olumlu bağlantılar size sunabilir. Ancak buranın 8. ev olduğunu unutmayın. Özellikle partnerler ya da işte nafaka borçları vesaire gibi konularda sizden giderler artabilir ya da size bir takım gelirler de olabilir. Özellikle mesela nafaka olabilir ya da işte ne olabilir mesela? Sigortadan alacağınız vardır mesela. İşte araba kazası vardır. Sigortadan alacağınız vardır. Bu tarz şeyler olabilir. Ve Jüpiter'in 8. evinizde olması aynı zamanda sizin bilinçaltınızla alakalı bir takım çalışmalar yapmanız sizler için faydalı olacaktır. Çünkü bilinçaltınızı tekrar dizayn etmek açısından güzel bir yıl olacaktır. 2023 yılı. Bilinçaltı, psikoloji, işte healingler, NLP'ler, Teta healing ondan sonra access bars vesaire gibi konularda hani biliyorsunuz artık bunlar new akımlarının gittiği bir yollar ve birçok şeyin aslında geçmişteki konuların ismi değiştirilip İngilizceleşip karşınıza çıktığı konular. Bunlar sizler için faydalı olabilir. Kiminiz işte kendini araştırma yolunda bilinçaltını araştırma yolunda psikoloji konusunda kendini yetebilir. eğitebilir. Sosyal elit zümreler vardır. Zengin insanlar, zengin tayfaları ya da işte zengin tayfaları derken inşallah hepimiz o tayfalardan oluruz. Ne demişler? Veren el alan elden daha hayırlıdır. İşte e, sizlerin de verebilen olduğunuz için bu noktada size güzel bir durumlar karşınıza çıkması söz konusu. Sosyal elit zümreler, ünlü zengin kişiler, eş, ortaklar veya bu kişilerle olan ticari bağlantılar gündeminizi meşgul edebilir ki... Güzel bir meşguliyet olduğunu söylemek mümkün. Bu yıla Mars ikizler retro ve 9. evinizde başlıyorsunuz. Yani nedir bu eğitim alanları daha çok ve yurt dışı alanları. Yine hukuk konuları. 7 Mart'ta Satürn'ün balığa girene kadar döneminde iki malefik kötücül dediğimiz yani olumsuz tetikleyicilerin olduğu gezegen Mars ve Satürn birbirlerine tirini açı yapacaklar. Bu trine açılar olumlu olarak çevrilir birçok astroloji camiasında ama iki malefin olumlusu olmaz. Yani orada daha çok bu trine açılar arkadaşlar, eşinizde astroloji bilenler, burada bir yerde trine açı varsa o evet demektir. Ama olumsuza da evet demektir. Umarım burada beni iyi anlıyorsunuzdur. Çünkü bu üçgen açılar arkadaşlar terazileri destekleyen bir yerleşimde olabilirler. Ama orada gezegeniniz varsa bir de, Etkileri değişik olabilir. Bu da tamamen sizin harita potansiyeliniz ortaya çıkıyor. Kendi haritanızdan ne çıkar? Buna bakmak lazım. Yapmamız gereken bu enerjiyi zararlı pozisyona düşürmemek adına kuzey düğümü koça gitmemiz yönünde kullanmamız arkadaşlar. Yani karşınızdakilerin fikirlerine, seçimlerine itiraz etme yönünüzden ziyade onlara öncelik vermek, konu her neyse elinizi taşın altına sokmak, kendinize adayarak adım atmak size olumlu olarak geri dönecektir. Ay düğümlerinin 1.5 yıl boyunca burada sizlere anlatmak istediği temel meselede arkadaşlar budur. Karşınızdaki kişiye uyumlanma noktasında bir yol bulun diyor. Mars arkadaşlar 9. evinizden başlayıp 3. evinize kadar geliyor. Yengeç Burcu'na geldiği 25 Mart civarında sizin tepe noktanızda olacak. Kariyer ve meslek ile alakalı konularınızı gündeme getirecek. Sonrasında 20 Mayıs civarı Aslan Burcu'na geçtiğinde ise 11. evinizde Venüs'te buluşacaklar. 21 Mayıs 11 Temmuz tarihleri arasında hayatınıza güzel arkadaşlıklar, sosyal çevre ve gruplar Güzel ilişkiler dahil olmaya başlayabilir. Özellikle 23 Temmuz 4, te 4 Eylül tarihleri arasında Venüs'ün bu burada arkadaşlar retro yapacak olması sosyal ortamlardan gelebilecek ilişkiler yönünde de yorumlanabilir. Aynı zamanda büyük geniş çevrelerden gelebilecek maddi kaynaklar ve gelirler anlamına da geliyor. Mars arkadaşlar yaz sonunda 12. evinizde olacak ki 12. evinizde sizin biliyorsunuz Başak. Evet gel gelelim. Hadi bak takıntılar Başlayabilir. 12. evinizdeki Başak burcuna geçiyor. Bu önemli bir durum. Bu dönemde özellikle psikolojik sağlık sorunlara konulara öneme önem arz edebilir. Aklınıza takılan şeyler kafanızda yer edebilir. Kendi enerjinizle alakalı bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Özellikle Bağışıklık sistemi yıl içinde veya yaz aylarında yapmış olduğunuz seyahatlerde yediğiniz, içtiğiniz besinlere ve hijyen kurallarına arkadaşlar. Zaten dikkat ettiğinizi biliyorum. Sizin zaten hassas olduğunuzu biliyorum ama bunlara biraz daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. 6. evinizdeki Neptünün Mars ile karşıtlık yapması var arkadaşlar. Ki bu 6. evinizdeki Neptünün Mars ile karşıt açı yapması sağlık konularında biraz sıkıntılar, ameliyat, operasyon gibi durumların bir göstergesi olabilir. Sebebi bilinmeyen, bağışıklığınızı düşüren hastalıklara karşı da önlemlerinizi almanızda yarar var değerli arkadaşlar. Bu yıl genel olarak evlilik veya farklı yaşam planlarını deneyimlemek için kesin süreçler sizleri bekliyor. Kararsız Kararsızlığınız, kararsız tarafsızlığınız ya da kararsız tarafınızla vedalaşıp net kararlar verebileceğiniz bir yıl olacak. Yani şartlar sizin için olgunlaşmış oluyor bir manada. 7 Mart'ta Satürn sizin 6. evinize giriyor olması iş ve çalışma hayatınızla ilgili bir takım yapılandırmalar yapacağınız 2,5 yıllık bir süreci başlatıyor demektir. İşlerinizle ilgili fazlaca sorumluluk almanızı gerektiren durumlar belki terfiye almanız gibi konular karşınıza gelebilir. Kendinizde olduğunu fark edemediğiniz yeteneklerinizi görmeye başlayabilirsiniz. Bakın bu çok önemli. Kendinizle ilgili bir takım yetenekleri fark edebilmek için kendi farkındalığınızı yaşamanız gerekiyor ki az önce de anlattığım o bilinçaltı çalışmaları kendinizle alakalı belli uyanışları sağlamanıza neden olabilir. Uranüs'e baktığımızda ise Boğa burcunda 8. evinizde seyahat ediyor arkadaşlar. Bu yılda bu 8. evinizdeki seyahate devam edecek. 16 Mayıs sonrasında ise Jüpiter'de buraya geçmesiyle birlikte birdenbire gelecek olan parasal maddi konular gündeminize düşebilir. Ama bakın açlar da önemli. Oradaki gezegen yerleşimleriniz de önemli. Gide edebilir. Yani ani para giriş çıkışlarına dikkat etmeniz lazım. Bunun tabii hangi yönde olduğunu anlamak için mutlaka kişisel haritaların değerlendirilmesi gerekiyor. Fakat beklenmeyen gelirler ve giderler şeklinde öngörmek mümkündür. Bir de arkadaşlar Plüton'un kovaya girmesi ise size büyük bir destek ve güç olarak 5. evinizden yansıyacak. Özellikle 1 Mayıs-11 Ekim tarihleri arasını gözlemleyin. Bu dönemde karşınıza gelecek olan aşk ilişkileri, çocuklarla ilgili temalar Hayattan keyif aldığınız şeyler belki hobileriniz ya da şans oyunları gibi konular üzerinden 2024 itibariyle yaklaşık 30 yıl boyunca sürecek olan bir değişimin bir dönüşümün fragmanı bu yıl tarihler arasında sakla olabilir. Değerli teraziler, anlattıklarımı beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz, kanalıma abone olabilirsiniz ve astroloji eğitimlerimizden yararlanmak isterseniz genellikle çarşamba ve cumartesi akşamları bir sürü bilgiler anlatıyoruz, bazen canlı yayınlar yapıyoruz. Yine TikTok'ta da videolarımız var, Reels videolarımız da var. Bunların hepsini sizin için yaptık ve sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Danışmanlık için temasa geçebilirsiniz. Ders almak için ayrıca bizimle iletişim kurabilirsiniz. astroarif.com'da web sitemizde sizlerle birlikte. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere değerli teraziler.